Gelam mele. O ayıp Hadi ya. Hadi ya. Dön dön dön. Gel bakalım sağnde. Gene Sağ buradan da sebebi Bunlar dikili taşlar bunlar yerli taş değil bak Bunların hepsi getirilmiş haç var Bunlara devşirme deniliyor Başka şeylerin taşlarını çalıyor ve diyor ki bak Siz sahip çıkamadınız Direkt şov için oraya koyuyor direkt Onlar da bizden çalıyor Öte, Onlar bizim her şeyi çalmışlar ha. Çok daha fazla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da da öyle, öyle. Şimdi şort diye bile almıyorum kalıyor. Bak bunların Aa, Bunların hepsi Roma yazıtları. Bak şunlara hepsinin üstünde Romaca yazıyor. Ve adamlar o kadar saygılı ki gidip örtülüyorlar. Aynen. Orada. Camiye zorunda bir de. Yok ben giren gidiyor ya. Saygılı payda. Şey. Pisteye bağlı ha, Bunlar namaz kılamıyor ama şeysiz, örtüsüz iş. Işte. Almanya'dan gelen namaz. Ha, baksana hepsi Roma sütülleri nasıl sergiliyor. Oraya diziyor diyor lan. Hiç diyor sizin şeyinize sahip çıkamadınız. Aha. Şu yandaki şeylerin adı Uçan Payanda. Şu koca koca şeylerin adı. Ha. Uçuyor uçuyor. Doğru benziyor. doygunmuş. Ha o yüzden. Fosforlu doygun. He. Ne, okey. Şimdi tam buranın üstlerinde sağ köşede İsa'nın evi olacak. Sağdan gireceğiz. Ana kapalı ama bir de kapalı olduğunu göstermemişlerdi. E, Sağlıyorum Göstereceğim olur. şimdi bekle sen. <gülüyor> bunlar bunlar 1. Konstantin şeyleri. Bunların hiçbiri şey değil. Ee, Türklerin yaptıkları eserler değil. Cami iki kere yanmış. Yanmadan e, sağ çıkan tek eser bunlar. Geri kalan Hepsiz sonradan yapılan Müslüman eserlerinden bir iki tane daha şey var. Şunun üstünde bir yerde bir figür olması lazım ya. Tamametim karıştırdık değil aslında. Değil erkenin sağ taraf. Eğlendik <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum, gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum, gülüyor> ya. Tamam. Sınavda çıkmaya şey bak. Tam ana kubbenin üstünde İsa ile şey var. Tam karşısı, en karşıda. Tepede dört tane şey var. Ee, kanatlı melek var. Serafim onların adı ayrım daha 31'e koymak istiyorum ben. Koyalım hayır. Doğru. Tam da ikililik yaptı. Tanrılarla. Bu çok değerli sanırım. He. Bak, bunların hepsi Konstantin yapıları. Bunların hiçbiri şey değil. Bak şu meleğin adı Seraphim. Bunların 4 tane büyük melekleri var. Bunların 2 tanesinin yüzü açık. 4'ünün yüzü açılırsa şey kopacak diyorlar. Kıyamet yani. kopacak. Onlarda da var. Basit bir <gülüyor> Tamam kardeşim. <kanka. gülüyor> vamos